Bu kanaldaki içeriklerden faydalanmak ve gelecekteki videoları kaçırmamak için şimdi abone olmayı ve bildirimleri etkinleştirmeyi lütfen ihmal etmeyin. Keyifli seyirler. Acapela TTS uygulamasında ses aktivasyonunu sağladım. Dünkü videodan. Sonra geliştirici ile iletişim kurmaya devam ettim. Bana sağlamış oldukları yeni. Yönergeler sayesinde artık ipek Sentezleyicisini yeniden kullanabiliyorum. Şimdi sizlere o yönergelerden bahsediyor olacağız. Benden önce uygulamayı telefondan kaldırmamı istediler, kaldırdım. Daha sonra uygulamayı Google hesabımdan esilmem istendi. Sildim. Sonra da Google hesabımdan tamamen çıkış yapmamı söylediler ve ben de çıkış yaptım. Daha sonra da tüm bu işlemleri geri almam istendi ve ben de bütün işlemleri geri aldım. Yani önce Google hesabıma tekrar giriş yaptım ve uygulamayı yeniden indirdim. Daha sonra uygulamayı açtım. Uygulama sorunsuzça açıldığında ben hiçbir problem olmadan ipek Sentezleyicisini indirip kurabildim.